Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar ben mutlu bir kanalıma hoşgeldiniz Bugün selamünlende sıfır eser bu panet aramadan baksa bak serimizin üçüncü bölümüne Karseniz iyiyim arkadaşlar evet Eğer isterseniz başlayalım arkadaşlar şimdi En son arkadaşlar 77 kupeye kadar kasmıştım. Savaşçılarımızdan koltu açmıştık Poko çıkmıştı İşte Nita'mız var Nita'mı da Şöyle bir hemen yükseltelim Şeli'yi alalım ve <gülüyor> oynayalım direkt. Hızlı bir şekilde maçımıza girelim bakalım. İnşallah bugün yeni bir karakter çıkarırız arkadaşlar hemen başlayalım bakalım. Arkadaşlar bu hesabı bu serimiz arkadaşlar bu hesabı olduğu zaman Bitir, Bitirir miyiz bilmem ama yani aksıyamayız büyük ihtimalle mesela yani 38 karakter 38 da çıkaramazsak da hani 30 çıkaramazsak tane bir 29-30 sonrasını çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ayak, ah ayakları var. Adımızı da duyar arkadaşlar, adımızı değiştireceğiz. Adım arkadaşlar, ben kendi hesaba açtım. Hesabı, adını sormadan direkt beni, ama lobbya hatta sıfır kupadan adını tır yaptı. Anlamadım oyun kendi kendine adımızı belirledi. Tır. Ne <gülüyor> anlama geldi? Üzgün ağlayabilirsiniz. Neden şun sen? Efendim o tuttu. Gel gel. gel bot Bunlar botlar <Gülüyor> Gel Vooaa Dökeee Olum okay. meşgulma yani, Keremitek atalım GÜÜÜ <Gülüyor> Allah Ben böyle urte atan adam gördüm <Gülüyor> Ağlamamışım Aldım diye bırak. Güzel Evet bacak o zaman bin aldı Çok rahat kasıyoruz Çok onlar düşük olur. botlar var mı? <Gülüyor> Let's go get him Mutu açıyorum güzel Yok. niye çıkmıyor. Benim bir şey yanmış. Hiç bir şey tutuyor. Kapatalım Gelince hemen dört slime yapıp geçelim Let's go. go. Vardık aşağı. Aşağıdakımsıdan alalım. Videomuzu beğenmeyi, iki sırı kötü ben arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Link başa da ben Tamamen ücretsiz. Yani bazıları paralı diye abone olmuyorlar herkesinki ücretsiz bir de yanında bu zil butonuna basıp tüm derseniz arkadaşlar Diğer videolarıma ilk yorum hatansız olursanız arkadaşlar ve yorumlar kısmına ve yazarsanız yazın hepinizin ikine kalp atıp like atıyorum ve yorumlarınızı da e, Cevap veriyorum arkadaşlar o yüzden siz de bir like atıp bir de yorum yapmayı Unutmayın arkadaşlar Herkesin yorumuna kalp atıyorum Ne zaman atar, atar. isterseniz gece bir daha atarım. Ben yine de sizlere sabah uyandığım zaman kalp atıyorum arkadaşlar <Gülüyor> Şurada güzellere arkadaşlar Değil gibi videomuzu beğeniyiz Yorum yapmayı <Gülüyor> Diyorlar, arkadaşlar Benim de kanalımıza abone olabilirsiniz Tamamen ücretsizdir. <Gülüyor> Hay ben cecizim biraz Abi Ulta da alırdı bunu. İki Güzel yok yine artı on al. 80 kupaya çıkış yapıyoruz. Dört kuyu oldu. Beşini seveydi adamızda değiştireceğiz. Altı de buradan aldır Zaten burası doldu sayılır. Güzel. Bir maçta dengelilememem üç dakamış. Baya maç attılar Bakalım bu arada arkadaşlar siz de bu hesap ve başka şeyler yapımı istiyorsunuz. Yorumlar kısmından yazmışım arkadaşlar. Bu videoyu son kadar izlerseniz de atlatmadan izlerseniz de beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım let's go. <gülüyor> Gel lan. Arkadaşlar bu arada e, kanalımız kapanmadı. Çünkü ben video atmadım çünkü bir yere gitmiştik. Atamadığım atamadım arkadaşlar, şey o yüzden sonra bak, bak, bak, bak. Hadi bak Gel Hadi Bir daha yedim Her canımı doldurum Tamam her canımı doldurum Bir sonra bir pıraşlamaz mıyız ha Oyyy yedilik gidip... Hadi şu yediliği halledelim Gelsin yedilik benim üstüme Gelsene. Oğlum yedibik. Gel lan Direkt tak tak. Prolog işlerken açarım. <gülüyor> Bu adak işlerken hemen de videoları ister misiniz arkadaşlar? Pabçu videoları da çekmeye başladınız. Hem bunu otarsan pabçu olarak <gülüyor> devam edebiliriz. Abi bir karakter var ama ya. Bak arkadaşım Karakter vermiyorsun adamı isteyelim Gel <Gülüyor> lan artık! Tırtıl evet. Otur <Gülüyor> Ne yapalım? Karakter çıkma arkadaşlar düşük dört Dört karakterle hesap Aslında bu hesaba biriktirip gazetini verebilirim arkadaşlar Ama kutu biriktiremeyiz ki Alan kutu olması lazım Yo adamı da tomar edeceğiz, yaparız. Var sonra lazım ne hesabı versen? Büyük olmaz mı? Ama arkadaşlar ben biriktiremem, ben sabırsız adamım yani en fazla o 30'a kadar biriktiririm. Oğlum benim adım tır, adamın adı Gila öldü ki. Ha! Elleri Amazon. Herif'e mi yakalandırsın? Temp menikleri Ah, soracağım. Wi-Fi. Oğlum, ulan Wi-Fi. Şuan size bir de çalış da Bu da bak. Bakalım. lan adam öldü lan. Oğlum adam öldü lan. Tut lan sen de Oğlum. Çok kolay win alıyoruz arkadaşlar. Çıkı düşük. Bara botke mi yok ya? Tirek herkese on. Her az. Ha, maçta en az 5 kilim var. Arkadaşlar bu arada çalışırdı silah Çalışırsa yapabiliriz bu seriyi Yok, yok, yok. durmadan bakarız Para yatırmadan arkadaşlar ve hesabı nasıl geliştirebiliriz işte Bunları yapıyoruz Ben kendi ana hesabımım hiç para yatırmadım 29 karakterim var Hatta 1 yıldır oynuyorum <gülüyor> ha, Bu hesabı arkadaşlar 1 ee, ay büyük ihtimalle 1-2 ay 1 aydı fela O bu kupa yaparız Bayağı oynayacağım Tut Öldü Abi Bu botlarda arkadaşlar direkt tümümüz gidiyor ya ben de koşul ol ona atıyorum bak Bundan nasıl arkadaşlar ben boş ol ona atıyorum Bunlar tümümüz gittiği için Oğlum bak şöyle Tamam oğlum. Efendim göç etmeye başladım. <gülüyor> Arkadaşlar ciddiyim artık. Ya. Oğlum niye herkese koptu var? Bak. Şanım. Güzel. Tut şunu Yani çok kötü bir oyuncu. Yani Yine aldım ne aldım bana ne var Mesela Arkadaşlar her gün artık video atacağım Yani Der her kişi her oyun atarım sıkıntı yok yani Ben fazla istedim diye Video atmıyorum ama Buna yani burada tabii göçü arkadaşımız çok az arkadaşlar bizi kimse desteklemiyor. Bu arada arkadaşlar kesinlikle burada kulüplere, kulübümüze kurtarmak zorunda buraya ara yerine. Meraklı oyuncu. Yazdığının zaman arkadaşlar burada bizim kulübümüz çıkıyor. Bu kulüp arkadaşlar benim kulübüm. Hatta bakın başka yardımcısı. Başkan da benim ikinci hesabım O hesaptan kurduğum için evet Yani bu bir de katılmayı unutmayın arkadaşlar Daha 6 1 ama 24 karakteri. Ama hiç evso yok Max var Jinnis'i var işte böyle bir hesap kurdum Neyse Benim gibi bunları teksinlikle yapmayı unutmayın arkadaşlar Kim açtı? altını vermek istemiyoruz arkadaşlar bence eski şey daha güzeldi Brawl Pass olmadan önce şey daha güzel. <gülüyor> ben öyle düşünüyorum yani Arkaşa Brawl Pass geldikten sonra karakter hiç kimseye çıkmamaya başlıyor. Yani en azından şey yapıyordum bak hep kutu alabiliyordum. Şimdi daha zor. Eskiden 100 dedik kutu Şimdi kaç? 300 500 oldu ya. Yani böyle saçmalıyım Brawl Pass görmedim. Adam akıllı bir şey körükler diyor Elmaslar zaten kalktı. Yani en azından şöyle bir şey ne gelse Sevinirim yani reklam izle 10 elmas kazan Mesela bazı oyunlarda bu var İşte bu Brawl Stars'a da olsa En azından Bunlarla değerlendirmek Mesela ben 10 elmas ver kardeşim Sen bir Brawl Stars'dan 10 elmas vuruldum ama sen git bir Mesela herkes onu tamamlayamıyor Git mesela bir elle elmas ver Bu oyun biraz fazla olur. 50 elmas ver yani <gülüyor> Zaten 10 tutar bak şimdi sen onunla arkadaşlar Buna <gülüyor> i̇şte şu ana kadar mükemmel buraları kimse izlemiyor ama midir'i de sağlık Arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa yorumlar kısmına Yıldız yazsın Hepsine kalıp atacağım Anahtar keremimiz yıldız Yıldız yazdın kalıp atıyorum ya, Bak kaç elmas veriyor ona bakalım şimdi bak 1 10 2 3 4 5 6 Bak 6 7 Şimdi arkadaşlar 7 tane Elle elmas verse Hemen şuraya bir hesap makinesi yapalım. Bakın şimdi. 7 tane 50 verse 7 çarpı 50 eşittir enbüs yani 350 elmas vermiş olacak yani 350 elmas ne demek? Bunu burda netinleştirebiliyorsun demek. Yani 300'e böyle olması daha iyi olabilirlerse neyse. Beni izlediğiniz de... için. Beni izlediğiniz de... Beni izlediğiniz Beni izlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederim arkadaşlar. Her akşam zavallı hissiz, aşağıda kusup olurum. Öptüm arkadaşlar. Bu videoda çok teşekkür ederim. Gelmez gibi. Görüşürüz.